Çok değerli bir uzman dediğim gibi ve e, bugün ağırlıklı olarak şu aile meselelerimizi konuşacağız. Her şeyimizi etkileyen öyle değil mi Sayın Çubat? Evet, evet, kesinlikle. Hangisiyle başlayalım? Şimdi e, notlarımı aldım. Eşler arası sorunlar çözümleri, kardeşler arası sorunlar kesinlikle. çözümleri.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 Galiba yasaklarla kontrol arasındaki o ince çizgiyi de ailelerin iyi ayarlaması, i̇yi ayarlaması gerekiyor. gerekiyor. Eğer ergenlik döneminde ve ilerleyen yaşlarda e, ilişki sürecinde e, aile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 Kalp rahatsızlıklarımız var mı gibi değil mi veya daha yani bir uzman olarak pek böyle hastalık öncesi kontrol etmeyi severlerden değiliz. Ben de tam da bu <gülüyor> noktaya değinecektim <gülüyor> Gülgun Hanım. Yani has, ilişki hasta ol.